Önceki birkaç videoda eğrileri, konum vektör değerli fonksiyon olarak ifade edebileceğimizi gördük. Genel olarak bu fonksiyonlarda zaman cinsinden x konumu çarpı yatan yöndeki birim vektör artı zaman cinsinden y konumu çarpı düşey yöndeki birim vektörü alıyoruz. Bir parçacık ve t parametresinin zamanı temsil ettiğini düşünürsek bu, bunu tanımlar. Herhangi bir zamanda parçacığın nerede olduğunu tanımlar. Bu eğri de t a'dan büyük, b'den küçük. Bu da iki boyutlu bir eğri tanımlar. Şuraya çizeyim bu son iki videonun tekrarı gibi oldu. Bu eğri şöyle çizilebilir. Burada t eşittir a, burada da t eşittir b. Yani r a şu noktada biten bu vektör. T büyüdükçe iz üzerinde farklı noktalara gidiyoruz. Bunu iki video önce görmüştük. Son videoda, vektör değerli bir fonksiyonun türevinin anlamı üzerine konuştuk. Bir tanım bulduk. Türevin r üssü t'nin bir vektör olduğunu tanımladık. Şimdi, vektör değerli bir fonksiyonun türevinde de türev olacak. Bu x üssü t çarpı i artı y üssü t çarpı j'ye eşittir. Değişik şekildeki tüm ifadeleri şimdi yazayım ve siz de notasyona alışın. d r dt eşittir d x dt. Bu standart bir türev. X'te bir skaler fonksiyon yani standart bir türev çarpı i artı dy/dt çarpı j. Diferansiyel konusunu incelerken pek de ispata giremiyorum. Şimdi denklemin iki tarafını çok küçük bir delta t veya bu dt ile çarparsak dr'yi elde ederiz. dx bölü dt çarpı dt. Bunları sadeleştiririm ama önce bu şekilde yazayım çarpı i birim vektörü artı Bölü dt çarpı j birim vektörü veya bunu baştan yazarız. Bunu yazılabilecek her türlü şekliyle şimdi göstermeye çalışıyorum. Dr eşittir x üssü t dt çarpı i birim vektörü şeklinde de yazabiliriz. Yani bu x üssü t dt, bu x üssü t çarpı i birim vektörü artı y üssü t şuradaki çarpı dt çarpı j birim vektörü. Üçüncü bir olsa, dr eşittir, bunları sadeleştiririz, dx çarpı i artı dy çarpı j. Bu çok mantıklı, şimdi dr'ye bakarsak, şu vektörle bu vektör arasındaki farkı inceleyelim. Şuradaki çok küçük değişim, yani dr, dx'i, yani x farkını kapsıyor. Bunu yatay yöndeki birim vektörle çarparak vektör haline çeviriyoruz. Artı dy çarpı düşey yöndeki birim vektör. Yani, bu uzunluğu birim vektörle çarpınca, bu vektörü elde ediyorsunuz. Sonra da bunu çarpınca, aslında buradaki y değişimi negatif, bu vektörü elde edersiniz. İkisini toplarsanız da, konum vektörünün değişim vektörünü bulursunuz. Böylece, temel bilgileri vermiş olduk. Bu size ilerideki videolarda faydalı olacak. Burada bırakacağız, çünkü size notasyonu tanıtmayı amaçlamıştım sadece. Bir sonraki videoda ise, bu türevin anlamı hakkında biraz daha fazla bilgi vereceğim. Değişik parametrik denklemlere göre nasıl değiştiğini de göreceğiz. Aynı eğrinin iki değişik parametrik denklemler kümesi için türevlerini karşılaştıracağım.